Bu videoda, bence matematikte, kalkülüste, hatta belki evrendeki en ilginç şeylerden bir tanesi olan, e üzeri x'in türevini inceleyeceğiz. Bunu size daha önce de söylemiştim ama yapacağımız şey, aslında e üzeri x'in türevinin e üzeri x'e eşit olduğunu kanıtlamak. Ve bu gerçekten de ilginç bir durum. Düşünsenize, bunun üzerindeki herhangi bir noktadaki eğim, fonksiyonun o noktada aldığı değere eşit. Tabi bu aynı zamanda ikinci türevin, üçüncü türevin, sonsuz türevin, hepsinin, fonksiyonun o noktada aldığı değere eşit olduğu anlamına geliyor. İnanılmaz bir şey. Peki, bunu nasıl kanıtlayabiliriz? Aslına bakarsanız bu videoya başlamadan bunu kanıtlamıştım. Hatta bazıları bunu e sayısının tanımı olarak kullanır. Bu koşulu sağlayan sayıya e sayısı denir derler. Ama biz daha önce e sayısı için şunu dedik. e eşittir. Limit, n sonsuza giderken, 1 artı, 1 bölü n üzeri, n. Bunu kullanarak, ln x'in türevinin 1 bölü x olduğunu bulmuştuk. E tabanda x'in logaritması, 1 bölü x'e eşittir. Bunu kanıtlamak için, bunu kullandık. Şimdi de bunu kanıtlamak için, bunu kullanalım. ln e üzeri x'in türevini alacağız a üzeri b'nin logaritması, b çarpı a'nın logaritmasına eşittir. O zaman bunu, x çarpı, e ln e'nin türevi olarak yazabilirim. e'nin kaçıncı kuvveti e'ye eşittir? 1. Geriye x kalır, x'in türevi de 1'e eşittir. Kolaydı değil mi? Gelin şimdi aynı şeyi bir de zincir kuralını uygulayarak yapalım. Zincir kuralına göre, fgx formunda verilmiş bir bileşke fonksiyonda, yani iç içe geçmiş iki fonksiyon olduğunda türev almak için önce içteki fonksiyonun türevini alırız, e üzeri x'in türevi, sonra bunu dıştaki fonksiyonun içteki fonksiyona göre türeviyle çarparız. ln e üzeri x'in, ln e üzeri x'in, e üzeri x'e göre türevi. Sakın kafanız karışmasın, burada d e üzeri x yazabilirdik ama zincir kuralını daha önce de gördüğümüz için bunu bu sefer es geçeceğim. Bu eşittir, 1 bölü e üzeri x. Evet, sonuç buradan geliyor. Sadece x yerine e üzeri x var. Zincir kuralını uyguladık, peki başka ne biliyoruz? Şimdi bunun buna eşit olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda buna da eşit. O halde buraya eşittir 1 yazıyorum. İki tarafı da e üzeri x ile çarpalım. da bu ifade, yani e üzeri x'in türevi çarpı e üzeri x bölü e üzeri x eşittir e üzeri x. Burası 1 olduğuna göre e üzeri x'in türevinin e üzeri x olduğunu kanıtladık. Tatmin olmamış olabilirsiniz ama bu doğru. Yakın zamanda buradan bu denklemden yola çıkarak bulacağım sonuçlara en az bunun kadar şaşıracaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.